selam kova arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben şengül İnşallah iyisinizdir efendim sizler için sevgili kova arkadaşlarım zodyan özgürlükçüleri yaratıcı insanlar sizler için haziran ayında benim kovacıklarımı neler bekliyor aşk hayatı iş hayatı sağlık durumu ekonomi genel olarak sizleri neler bekliyormuş şöyle önce kahvemden ardından tarotum derken melek kartlarımdan çıkacağım canlarım benim Biraz karışık çıktı ama bakacağız. İçinde güzel şeyler de mutlaka vardır canlar. Şöyle bir bakalım benim sevgili zodyan özgürlükçüleri olan kovacıklarım için. Evet şöyle bir bakalım. Tamam siz nazarın birçoğunu atmışsınız canlar. Tamam üstünüzden ağırlık gitmiş. Ama tabi ki burada direkt olarak gözüme çarpan yatanlar. Yatay vaziyette. Yatan ev hanımlarımız var, bayanlarımız var. Hasta mı oldunuz canlar? Evin sorumluluğu mu ağır geldi? Çoluk çocuk mu ağır geldi? Ah bu çocuklar. Yapacak bir şey yok canlarım benim. Ev hanımlarının çoğu, bakın çoğu hasta, bitkin, halsiz, krizlerde, tansiyon gibi, baş ağrısı gibi, belki de havalardandır. Yatay vaziyette çıkmışlar dip kısımda. Kendilerini diplerde hissediyorlar. Merak etmeyin ya. Yukarıya doğru bir ferahlık geliyor yani. Yukarıya doğru ferahlık geliyor canlar. Merak etmeyin. Öyle kalmayacak yani öyle kalmayacak. Sevgili ev hanımları rahat olalım. Lütfen sakin olalım. Biraz hastaca çıkmışlar. Evet şöyle bir bakalım. Sevgili canlarım benim yine L harfi. E harfi. T harfi M harfi N harfi Y harfi olanlar sıkıntı içindeler benim sevgili kovacıklarım niçin böyle oldu sizler tam olarak sıkıntıyı atamamışsınız belki borçlarınız var Z harfi de çıkmış V harfi İ harfi aman Allah'ım resmen alfabe burada sıkıntılar atılmamış ama atacaksınız kalıcı diye bakın üst kısım ferahlığa doğru gidiyor Sevgili kovacıklarım, sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı diyoruz. Tamam mı? Evet, gelelim şöyle bayanlarımızdan. Çalışan bayanlarımıza öncülük verelim mi canlar? Çalışan bayanlarımız bazıları ikilem arasında kalmış. Bazıları farklı bir yol deniyor. Plan proje yapıyor. Yap güzel kardeşim. Ardından şu an burada bak karanlıktasın ama daha sonra feraha doğru gideceksin. Uyguladığın plan, proje, belki de yeni bir iş kurmak mı istiyorsun? Ya da bu işi bırakıp başka bir işe mi gireceksin? Üçüncü, üçüncü etapta güzel gelecek. Şu an değil, ikinci etapta biraz sıkıntılı. Üçüncü etapta istediğin gibi olacak. Birazcık cephasını çekmen lazım. Gelelim bu bayanlarımızın aşk hayatına. Aşk hayatında yerle bir resmen yatıyorlar. İnanılır gibi değil, yatıyorlar. Bakın aşk hayatınız yukarıda kararmış kalp yatıyorlar aldatıldınız mı erkek arkadaşınız mı sevgiliniz mi işiniz mi artık ben o kısımlarına girmiyorum sevgili kova, sevgili kovacıklarım aldatılmışsınız kandırılmışsınız bir anda yolunuza bazı şeyler çıkmış geçmişte nasıl tepki vereceğinizi şaşırmışsınız aynı şeyi Haziran ayı içinde de yaşayacaksınız mesela örnek veriyorum Kişi diyecek ki size partnerin seni aldatıyor. Bir anda şok olacaksın ama ne tepki vereceğini bilmeyeceksin. Böyle ne yapacağını bilemez hale geleceksin. Böyle bir yanlış seçim diyeceksin. Yanlış sadece yanlış seçim. Ben yanlış seçim yaptım. Bunu diyeceksin. Ama ne yapacağını bilemeyeceksin. Böyle bir şeyler ters gidebilir. Aşk hayatında sıkıntı etme bebeğim tamam mı? O da kalıcı değil. Biraz sabır istiyor da kalıcı değil. Gelelim beylerimize. Canlarım benim beyler iyi görünüyor. Beyler mükemmel görülüyor. Kova Burcu'nun beyleri özellikle iş hayatınız süper sıkıntısız duruyor. Tamam küçük çaplı sıkıntılar var onlar geçersiz. İş hayatınız süper. Aşk hayatınıza gelince aşk hayatınız güzel görülüyor. Fakat küs olan kova beyleri karşı partnerinizle barışacaksınız. Barışı da siz getireceksiniz tamam Zaten bazılarınızla plan proje yapıyor. Ne yapsam da gönlünü alsam çeksem, çekeceksiniz. Merak etmeyin. Gelelim delikanlılarımıza. Canlarım benim. Onların da, onların da işleri iyi gidecek. Haziran ayı içerisinde onlara da şans geliyor. Bir verim, bir bolluk gelecek. Feraha doğru onlar da gidiyorlar. Merak etmeyin. İş hayat ne kadar güzel ya. İş hayatınız güzel, harika çıkmış. Adında L harfi olan L harfi, I harfi iki tane I vermiş. Evet yine L harfi vermiş. Ya bu L'lerde ne var anlamadım ki. Bu Haziran ayı içerisinde sevgili arkadaşlarım. F harfi olanlar, H harfi olanlar, A harfi olanlar var da bazı harfler de onlar çok küçük tam kestiremiyorum. M harfi olanlar sizler daha güzel böyle feraha doğru gideceksiniz. T harfi olanlar canlarım benim. Y harfi olanlar böyle daha bir güzel... Feraha doğru gideceksiniz. 27'sinden sonra, Haziran'ın 27'sinden sonra böyle bu harfteki insanlara farklı farklı küçük çaplı da olsa güzel haberler, sevindirici şeyler. Hani milyoner olacaksınız demiyorum. Bakın resmen 27 çıkmış. 21 ile 27'ye dikkat ediyoruz. Canlarım benim küçük çaplı balıklar, küslerde barışma bu tür küçük çaplı güzellikler hayatımıza gelecek resmen. Ay çok güzel canlarım benim sevgili kovacıklarıma bu bu tür güzellikler gelmeli. Onlar da güzel insan onlar yaratıcıdır. Onlar teknoloji insanıdır. Bilmez miyim? Gelelim genç kızlarımıza. Genç kızlarımız karanlıkta kalmış benim genç kızlarım. Yine mutluluk yok, yine mutluluk yok genç kızlarımıza var. Mutlu olanlarınızdalar. var. Tabii ki de genel açılım bu ama çoğunuz ne yazık ki mutlu değil. Bu karanlık ne? Üst üste çıkılmış 3-4 genç kızımız. Özellikle de A harfinde olanlar, T harfinde yine L, L, L, L. Bu ay L'lerden gidiyoruz canlar. Y de bayağı çok vermiş. İ harfi, Ü harfi, U harfinde, Z harfinde olan genç kızlarımız hiç memnun değiller. Aşk hayatlarında böyle bir anda karar alıp erkek arkadaşınız, sözlünüz, nişanlınız, sevgiliniz eş değil bu genç kızlarımız için bir anda bitirme kararı alacaksınız. Sıkıntı içinde olanlara söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sıkıntı içinde olanlar, anlaşamayanlar, mutsuz olanlar için geçerli. Tabii ki mutlu olanlar da var. Merak etmiyorsunuz çünkü genel açılım arkadaşlar. Kimsenin içini karartmak istemiyorum. Adında C harfi olanlar I harfi, M harfi, Z harfi olanlar biraz yine sıkıntı içindeler. Bayağı bir aileden olabilir, iş hayatından olabilir, aşk hayatından olabilir. Bayağı bir sıkıntı içinde kalabilirler. Kısa vadeli yanlış anlaşılmasın Haziran ayı içinde bir miktar böyle bir sıkıntı içinde kalabilirsiniz. Çünkü hemen üstünde kalpler çıkmış, karanlık kalpler, kalp sıkıntıları, aşk sıkıntıları. Ah benim canlarım dört dörtlük yaşantı yok ben bunu her zaman söylüyorum zaman zaman inişimiz çıkışımız hayatımızda mutlaka olacak evet gelelim evli çiftlerimize kovanın evli çiftleri şimdi yüzde elli yüzde elli bir şey çıkmış burada bir şeyler bir böyle nasıl diyeyim bir şeylerin etkisi altında kalacaksınız sevgili kovanın evli çiftleri belki tatil'e gideceksiniz veya tatil'e gitmeden bir ev olabilir, bir araç olabilir veya iş kurma gibi veya mekan değiştirmek, şehir değiştirmek gibi bir şeylerin karı koca etkisi altında kalacaksınız. Değiştirmek isteyeceksiniz. O gördüğünüz şey her neyse ondan yararlanmak isteyeceksiniz. Yüzde elliniz yararlanacak, yüzde elliniz için hayal kırıklığı olacak. Onu da söyleyeyim. Yarı yarıya çıkmış çünkü. %50'si karanlıkta kalmış, %50'si istediğini almış. Canlarım benim evlilerimiz de bu şekil çıkmış. Gelelim sağlığımıza. Sağlık çok kötü değil. Biraz korku içinde olanlar var. Küçük çaplı hasta yatanlar var. Üstünde karanlık bir çizgi. O karanlık çizginin üstü aydınlığa doğru gidiyor. Korku yok. Sağlığı için mücadele edenler var. Hastaneleri saymıyoruz arkadaşlar. Tabii ki ağır. Gidici tabiri caizse biz de öyle derler. Gidiciler var. Ağır olanlar var. Kaza geçirmişler. Hastaneler dolu. Onların burcu ne? Ne onların burcu? Şimdi böyle bir şey var. Bizim gibi el ayağı tutanlarda kötü bir hastalık görülmüyor canlar. Sadece stres yapmıyoruz. Çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Sizin evet hayat biraz karışık çıkmış ama barışlarınız var. Özellikle de sizden çoğunuz da sizden kaynaklanacak barış sağlamak. Karşı taraftan değil. Karşı taraftan azınlık var. Canlarım benim. Bakın küçük şaplı şansınız var sizin. Nedir? Bir kura. Bir kurada bir şey kazanabilirsiniz. Canlarım benim. Sevgili balıkçıklarım. Neydi pardon? Balık çıkmış Anlamında söylüyorum. Sevgili kovacıklarım. Canlarım benim. İş başvurusu yapmışsınızdır. Onun haberi gelebilir. Bakın. Aile içi sıkıntıları var. Sevgili kovacıklarımın var sıkıntılar var. Özellikle de benim burada gördüğüm ev hanımlarında çok yoğun. Kriz halindeler. Yatay vaziyette çıkmışlar. Buyurun sıkıntıyı görün. Ben bunu atmaya çalışacağım. Canlar öyle kalmasın. Ne yapıyoruz? Kaderi zorluyoruz. Kaderi değiştirmeye çalışıyorum. Görüyorsun nasıl ben? Genelde yapmam bunu. Ama yapacağım. Sıkıntılar gitsin. Ben bunu böyle yapmazsam benim kovacığım sürekli hasta yatar. Bakın zorlayınca da gördünüz mü? Zorladığınız zaman da ne oluyor? Saçma sapan bulanık şekiller. Hala yukarısı aynı. Tam olarak bakın şöyle bakıldığında sizin murat ağaçlarınız tam olarak şu anda Haziran ayı içerisinde görülmüyor. Benim buraya bakmam lazım canlar. Yine kalple alakalı aşk hayatınızla alakalı şöyle yakından bakayım canlar. Adında U harfi olanlar hamile bayanlarda çıkmış. Adında R harfi olanlar var yine harfler de tam olarak göremiyorum. R harfi olanlar, A harfi ve harfi olanlar biraz sıkıntı yaşayabilirler canlar. Aşkla alakalı sıkıntı yaşayabilirler. Evet hiç merak etmeyin bakın. Hemen üstünde bir süre sonra ama bu harfteki insanlar daha sonra barışı sağlayacaklar kafa kafaya vermişsiniz burada anlaşmalar yapacaksınız feraha doğru gitmek için baktınız iniş yok Siz çık Siz yukarıya çıkış yapacaksınız Çünkü inmiyor zorladım inmiyor canlar lütfen beklemede olan kova bayanlarımız var ne bekliyorsun canlarım benim biraz önün karanlık çıkmış senin Bekliyorsun. Bekle bakalım. Sabrın sonu selamettir. Hiç merak etmeyin. Balığımız da çıktı bakın sizin. balığınız kıvrıldı. Az önceki o toplu olan küçük çaplı bir ikramiye olabilir. Küçük çaplı bir miras, bir boşanma mahkemesinden haberler alabilirsiniz. Sevgili kova burcunun güzelleri. Hiç beklemediğiniz anda bir kısmet yolunuza çıkabilir. Her şeyi böyle kötü algılamayın. Ne de olsa binlerce, milyonlarca kovaya bakıyoruz şu anda. Biraz karışık olanlar var. Bakın ne kadar güzel. Daha sonrasında gelecek aslanınızın, nasıl diyeyim, arka ayakları çıkmamış. Aslan, aslanınızın arka ayakları çıkmamış. Ama atlıyor bakın. Atlıyor. Tertemiz yere doğru gidecek. Güç gelecek. Ama ne zaman? Haziran sonrasında yavaş yavaş şu sıkıntıları lütfen atalım diyorum. Güzel insanlar sıkmayın canınızı. Her şeyin hayırlısı. Evet, hamileler de çıkmış. Tamam, hamileler temiz çıkmış. Merak etmeyin, bebişlerinizi alacaksınız. Sevgili kovacıklarım, bakayım sizi, sizin için tarotum ne söyleyecek? Canlarım benim. Lütfen şeytanlara kapılmayalım. Biraz kıskançlıklar gördüm. Boynuzlu boynuzlu şeytanlar çıkmış. Kendimizi şeytana kaptırmayalım. Çok fazla öyle kıskançlıklar yapıp, kalbimizi zorlamayalım güzel insanlar. Ne yapalım? Olmayınca olmuyor bazı şeyler. <gülüyor> Buyurun yine geldi. Gelsin gelsin. Onlar bizim kartlarımız. Onlar bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Evet sevgili kovacıklarım benim. Görünce kıl kapıyorum da o yüzden. Onun o bakışlarım. Ama yani sevgili arkadaşlarım. Güzel insanlar. Gece yoluma çıksa vallahi korkarım ya. Çok sevimsiz. Vallahi. Bir kral öyle bakar mı? Ama işte o bakış bize bir şey anlatıyor. Neymiş o? Kader değişsin. Bu vaziyetten memnun değilim diyor bu insan. Biz de istiyoruz. Kader değişsin istiyoruz ama olmuyor işte olmuyor. Olmuyor. İki adım gidemiyoruz bazen. El ayak bağlı hiçbir yere gidemiyoruz. Evet sevgili kovacıklarım. iş hayatınız, aşk hayatınız... Sağlık durumunuz. Bakın aşk hayatınız ne kadar da karman çorman çıktı. Tıpkı burada olduğu gibi. Böyle bir karmanlık çormanlık durumları var. Biraz karışık. Ama güzel olanlar da var. Özellikle de beylerimizin, kova beylerimizin aşk hayatı güzel çıktı. Hani hepinize söylemiyorum. Tabii ki bozuk olanlar var. Ben azınlığı değil çoğunluğu anlatırım her zaman. Çoğunluk güzel süper. Gelelim iş hayatınıza. Herhangi bir yerde çalışıyor olabilirsiniz. Kendi işinizi yapıyor olabilirsiniz. Güzel insanlar. Bir memnuniyetsizlik durumları var. Bazı arkadaşlarımızda, özellikle de kovanın bayanlarında gördüm bunu. Bir şeyleri değiştirmek istiyorlar. Yeni yeni projeleri var. Hemen sunma da sunamıyorlar hayata. Engeller var gibi. Ama dediğim gibi burada gördüğüm üçüncü etapta bunları başaracaksın güzelim. Değiştirmeyi başaracaksın. Çünkü bir mücadele bekliyor. Ardından da ilerleyeceksin. Şu kartımız hep de sizlere sıkıntılı, korkulu gibi gelmesin. Bir yerde de yolculuktur bu bakın. Değiştirmek istiyorsun. Plan proje ardından kendini ispatlayacaksın. Mücadele iş hayatında ardından da yol alıyorsun. Sevgili kardeşim ilerleyeceksin. Ne zaman? Ne zaman? Üçüncü etapta. Tıpkı burada söylediğim gibi. Hep birbirini takip ediyor güzel kardeşlerim. Aynı şey beylerimiz için de geçerli. Gerçi beylerimizin iş hayatı güzel çıktı. Güzel gördüm. Tertemiz. Daha çok bayanlarımıza yönelik şu gördüğünüz Haziran ayı içinde. Üçüncü etapta güzel yere doğru artık gideceksiniz. Gelelim aşk hayatınıza. Ölüm kartı sizi korkutmasın. Çünkü... Zaten burada da gördüm yine ben şunu söyleyeceğim canlar yine bakın iş hayatı da bayanları ele aldı aşk hayatı da bayanları ele aldı. Çünkü iş hayatında değiştirmek istedikleri bir şeyler var bayanlarımızın aşk hayatı da aynı şekliyle. Çünkü beylerde iş hayatı güzel çıktı aşk hayatları da güzel çıktı. Şu gördüğünüz tamamen %70-80 bayanları gösteriyor. Partnerinden memnun olmayan genç kızımız var. Kova kadınlarımız, bayanlarımız, yaşın önemi yok. Onlar var. Nedir? Geçmişi bitireceksiniz. Bazıları zaten karar aşamasına gelmiş. Bir anda kesip atacak dedim değil mi az önce. İşte onlar bunlar. Ardından, şöyle kartların ben size göstereyim. Böylelikle de kartları tanımış oluyorsunuz canlar. Mahrumiyet. Ha, ben mahrum mu kaldım diyeceksiniz şimdi hayır kartımız ne der bir yerde de benim senin gibisine ihtiyacım yok ben kendime yetiyorum der böyle de bir şey var geçmişi bitiriyorsunuz bitti mi olumsuz tipler sizi mutlu etmeyenler çiğneyip geçtiniz mi geçtiniz tamam ben kendime yetiyorum sana ihtiyacım yok diyecek bazı kovanın kızları bayanları çünkü memnun olmayanlar var. Bu, bu raddeye gelindiğinde öyle hemen bir anda ferahlayabiliyor muyuz? Tabii ki de olmuyor. Kendimizi kısıtlı, tutuklu hissedebiliriz. Bir dönem, Haziran ayı içinde önümüzü göremeyebiliriz. Çünkü neden? İlişkiyi bitirdik. Ama iki yıldır birlikteydiniz. Ama bir yıldır. Ama altı aydır. Ama üç beş yıldır. Bunun vadesini siz biliyorsunuz. Öyle kolay değil. Öyle hemen birini bitirip ikinci birine başlanılmıyor. Önce bir kendimize güveneceğiz. Biraz dinleneceğiz. Çünkü bakın burada önümüzü göremiyoruz. Kısıtlıyız. Tutukluyuz. Daha sonra toparladık kendimizi. Geriye bakış yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz bakışı? Gülerek yapıyoruz. Tamam. Savaştan çıktık, tahriplerden arındık, ölenler öldü, gidenler gitti. Kova için bay veya bayan, bayanlarımızı anlatıyor burada ama mutsuz olan beylerimize de gelsin bu. Bakın her şey bitti. Biz artık geriye dönemeyiz. Benim için bittin diyebilir memnun olmayan kovacıklarım. Aşk hayatlarında ne derler ona mıntıka temizliği mi diyorlar. Toptan temizlik mi diyorlar. Hayatımızdaki çöpü kiri pası atmak mı diyorlar. Ben anlamam öyle şeylerden güzel insanlar. İşte bu o. Artık tamam olay bitti. Ben daha mutsuzluk istemiyorum. Benim için yeni bir hayat başlayacak diyebilir sevgili. Kovanın %80 bayanları yüzde de beyleri bunu söyleyebilir. Güzel kardeşlerim gelelim sağlık değil mi? Önce sağlık ama ben sağlığı sona bırakıyorum. Aslında beyinel, bedenen zengin insanlardır. Kova burcunun bireyleri. Az önce ne dedim? Onlar özgürlükçüdür. Onlar zeki insanlardır. Onlar yaratıcıdır. Teknoloji insanlarıdır. Bilmez miyim? Değil mi canlar bakın. Burada dikkatlisiniz sağlığınız açısından. Son derece dikkatli hareket eden arkadaşlarımız var. Yaş hiç önemli değil. Burada sağlığıyla alakalı hayaller içinde olanlar var. Belki hastanede tedavi görüyorsunuz. Ya da evde yatan vaziyette olan arkadaşlarımız hayal kuruyor olabilir. Çünkü bayanları çok yatar vaziyette gördüm. Kova burcunun evli bayanları, ev hanımları hasta çıkmış vaziyette. Ha, ağır hasta mı? Tabii ki de değil kriz vaziyetleri var krizdeler kriz kriz halleri var bazı sıkıntılarını geriye bırakmak istiyorlar bırakamıyorlar hayaller var hayallerimize kavuşmamız için ne yapacağız canlar önce kendimiz doktorumuz kendimiz olacağız kendimize dikkat edeceğiz sinirlenmeyeceğiz bizi mutsuz edenleri defterden siliyoruz sabırla güç oluşturacağız sabırla kilomuz mu var Sabırla atacağız bu kiloyu. Spora başlamak istiyorsunuz? Sabırla yapacaksınız bakın. Dikkatli bir şekilde hayallerinize kavuşmak için manken gibi bir vücut mu istiyorsunuz? Dikkatli bir şekilde doktorunuz size ne öneriyorsa veya diyetisyeniniz size ne öneriyorsa hayallerinize kavuşmak için sabırla bunu yerine getireceksiniz sabırla güç oluşturacaksınız canlarım benim sevgili kovacıklarım sağlığınız kötü çıkmadı lütfen kendimize dikkat diyor kartımız sağlığımıza dikkat edeceğiz diyor sağlığa dikkat edersek aile içi mutluluk huzur sizlere bulacaktır diyor lütfen kendimize dikkat edelim fazla karamsarlığa düşmeyelim ruhumuzu depresyona itmeyelim her şeyin başı sabır diyor. Sabırla bunları yeneceğiz. Derdiniz, sıkıntımız mı var? Sabır kartı. Sabırla yeneceğiz. Sabırla sağlığımızı elde edeceğiz diyor. Anlaşıldı mı güzeller? Hadi bakalım. Meleğim ne diyormuş bunun için? Dünyana ışık ver. Böyle karanlıkta kalma. Dünyana ışık ver diyor. Etrafındaki her şeye, herkese, her şeye ışık ver. Bil ki o ışık. Senin de dünyana yansıyacak, seni de aydınlatacak diyor. Karamsar olmuyoruz sevgili kardeşlerim. Bizim mutsuz edenleri tamam, silelim atalım. O tamam. Sağlığımıza dikkat ediyoruz. Karamsar olmuyoruz. Her şeyi sabırla elde edeceğiz. Bitti, ötesi yok bunun. Evet sevgili kovacıklarım, güzel insanlar. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımı beğendiyseniz...